Hepinize merhabalar arkadaşlar ben bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz ben de bilmiyorum. Neyse Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir çekilişimiz var. Ee, YouTube üyelerimiz arasından yapılmıştı, yapılacak daha doğrusu. Ee, daha önce de bir çekiliş yaptık. 10 dolar 10 dolar değerinde bir Robux verdik, dağıttık. Ee, çekiliş yaptık. Arkadaşlar bu çekiliş sonucu belli oldu. 5 kişi açıklandı. Ee, verildi vallahi herkese. Valla bir çekilişimiz daha var e, şu an. Buna da katılmak isterseniz e, YouTube üyemiz olmanız gerekiyor. YouTube üyelerim arasından bir kişiye e, kaç robux unuttum galiba. Bin robux muydu öyle bir şeydi. E, bir kişiye böyle pat diye verilecek bu. Bayağı bekleyeceğiz böyle. Bir hafta sonra bakalım kimler üyemiz olacak. Kimler e, çekilişe katılabilecek. Şimdi arkadaşlar videolara tekrar başlamaya karar verdim. Ben tekrar devam ediyoruz videolara. Karar vermek demeyelim de buna. Zaman bulabiliyorum artık. Ya da kendime zaman yaratıyorum. Burada ölürüz ha, ölür müyüz? Neyse tamam. Ee, öyle işte, yani bundan sonra videoları devam edebileceğim galiba. Emin değilim. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Altıda bir gizli yer var. Oba, <gülüyor> güzelmiş lan bura. Ben burada takılır mı? Bu burası çok güzel. Bu ne? Bu burada baya bıçak bıçak öğretiyorlar. Bunu alamıyor muyuz? Alsak bunu fırlatsak herkes. Abi bu kapı açılıp kapanıyor mükemmel bir şey. Neyse ben buraya gireyim de. <gülüyor> Bir dakika burada bir Youtuber'ın ismi falan mı var? Galiba öyle Youtuber ismi var. Evet arkadaşlar e, videoları bu arada beğen atmayı unutmayın. E, şöyle olacak. Videoların sonuna kadar izlerseniz böyle küçük küçük Roblox'lar kazanabileceksiniz. E, aşağı Roblox isimlerinizi yazın. Ne kadar çok yazarsanız o kadar şansınız olacak. Yazıyorsunuz Roblox isimlerinizi ben de bir kişiye rastgele gönderiyorum. En çok yazına gönderirim. Bakacağım böyle. Mesela birisi 20 defa yazmış. Aa öleceğiz. Ölmedik. Tamam sıkıntı yok. <gülüyor> Ölmedik bu sefer de. Geldi. Yapmazsan çok sevineceğim Süper olur aslında Yapma dur Dur dur dur tamam benim peşimden koşma Başka şeye Gelme lan Gelme lan Ben bunu atlatırım ha Ben bunu sabaha kadar oyalarım böyle Ama bir tanesi tutacak çünkü Aç aman aman Dur at. düş Tamam bu peşimizde koşmayı inşallah bırakacak o şu an çıkmaza girdiğimi fark ettim bu arada. Hop hop kaç kaç kaç kaç kaç. Tamam göremedi biz gördü lan nasıl göremedi. Tat tat zıpla. Zıpla kaç. Lan bir kapı kapansın artık kapanmıyor mu? Lan. At, at. Bıçak fırlatacak. Coin back fuel. Sıkamadık ne oldu lan. bir şeyler oldu. At lan. Lan bıçak fırlatıyor. Hadi bu nuke mu çıktı? Ben mi çok proyum? Anlamadım ki bıçağı fırlatıyor da gelmiyor mu? Ne oluyor? Ağabeyimi tuttur artık bir tanesini. Hadi, öldüm. Çok <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ah öldük sonunda. Ulan bir saat burada koşturduk. Yeni mi öldürebiliyorsun? Ah, ilk ölen de biz mi oluyor? Yok olmamışız. Merhaba ne yapıyorsunuz? Oo, şekil, Roblox karakterin var senin. Kasmas ne oluyor? Arkadaşlar bu arada dediğim gibi çekilişlere katılmak istiyorsanız aşağıya Roblox isimlerinizi yazın. Bu arada bizim arkadaşlarımız da geldiler. sınıfta kıyafetleriyle, SP Vakfı Türkiye kıyafetleriyle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an videodayız. Niye sıfırlanmışım ben bilmiyorum. Nereden mi Arkadaşlar SCP Vakfı oyununuza katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Kanalımıza bir sürü videosu var onları bulabilirsiniz. SCP Vakfı ile ilgileniyorsanız Roblox'a bir oyununu yaptık. Evet ikinci roundumuz başladı. Kaçıncı dakikadayız? Kaç dakika? Kaç round yapabileceğiz? 5 round yapar mıyız? Yaparız herhalde. Ben değil ben inosent oldum değil mi? Gene. Hiç, hiç bakmadım biliyor musun? Bak burada var ya 50 kişi ölecek bak. Herkes burada bak bıçağı sokacaklar şimdi. Bakalım izliyoruz. Evet kim kime bıçağı sokacak? Arkadaş geliyor kesin öldürecek bakalım neyse. Tamam bu arada sesli kanalda değiliz. Abi ha telefondan oynuyor. Bu bir alt yapamaz. Tamam tamam biz bundan kurtuluruz. Bir dakika şimdi çok hafif almayayım. Telefondan oynuyor arkadaş. <gülüyor> Rahatız yani. Şu kız olduğunu unutmazsak hiçbir zorun çıkmayacak. <gülüyor> Öldü lan. Bu kadar basit miydi? Çok basit alttı bu. Telefondan oynamayın arkadaşlar. Telefondan oynamamız zorundaysanız da bir şey demiyorum tabii. Bir dakika ben bunu nasıl kapatabilirim ya? şu ekran aman bir sürü menü var ya. Hadi devam. Ne güzel kıyafetleri var bu arkadaşların ya. Karıp karıp kıyafetler. Bu arada karı olmayan da ne bileyim yani. Roblox oynayıp da karı olmayan. Aa dur burada şey yapıyoruz. Neyse ofis 2 ofis 2 Office iyidir yok lan bro. Bu bu meal base. Meal base iyidir. Al Aklıma samanyolu galaksi geliyor. Bu ne ya? Oo bıçağa bak. Arkadaşlar bunlardan sizde var mı? Varsa aşağıda yorumlara yazın. Bekliyorum aşağı. Benimle paylaşabilir misiniz bunları? Bir trade atın. Gelsin bana. Sonra ben size atarım videodan sonra. 55 mesaj olmuş. Evet yine asansör çok güzel bak. Şu arkadaş şimdi bıçak vardır. Sokacak bıçağı böyle fırlatıyor bak. Şu, şu çok şey duruyor. Bu bıçak fırlatacak bir tipe benziyor. Değil mi böyle? Ee, birader füce falan bıçak atacak. Bakıyoruz. Şu an kimse bıçak çekmediğine göre galiba ikimiz de fazla bir, şu ikisi de yani fazla bir şey değil. Ölende olmadığına göre. Şu zaten yeni oldu. Taktik yapıyoruz biz Tamam ben burada rahatım ya. Ben burada takılırım. Saklanma yapmayacağız. Para dalsam edeyim Ne yapacağım ben parayı? Bak şu, şu çok tehlikeli duruyor. bak Bıçağı çekecekmiş gibi. Ama bak bu kız da geliyor. Kız gelme yapma. Yapma kız bak. Ben de bıçak var. Kızsıyorum yapma. Bandit geldi. Sokacakmış ya. Oputtu. tamam, şey varmış onda. Onda şey varmış tamam. <gülüyor> tamam tamam bıçak çıkarttı sandım bir an. Tab da bancaymış o. Arkadaşlar e, videonun sonuna kadar izler ve aşağı yorumlara Roblox isimlerinizi yazarsanız ve videoyu beğenirseniz Roblox kazanabilirsiniz. Rastgele Roblox dağıtıyorum aşağı açıklama kısmına. Roblox isimlerinizi yazın. Düşürme lan beni aşağı. Niye düşürüyorsun? Ayıp ayıp yapma. Ben de seni düşüreyim Eh aynen yok olmadı. Demedim. A para. Abi şundan çok şeyim ben kullanıyorum. Bu zaten şeyimiz. E, Dabancalı eleman. Galiba burası temizlerin bulunduğu yer ya ben burada bekleyeyim. Burası te Oo bıçak fırlatıyor. Aa geldi lan. Geldi. Kim geliyor? Bıçak bıçak kim fırlatıyor? Dur dur ben şuraya çıkacağım. Risk olsun. Aa beyazlı eleman. Beyazlı kız. Hadi lan şuradan çık. Aa çıkam. Çık lan çıkarsın ha. Aynen. Roblox'un fiziklerini biliyoruz yani. 10 senedir oynuyoruz Hadi lan vur şunu. Tamam bıçak, bıçak fırlatıyor. Hadi daba. Ayda süper. Abim süper, gel öpüceğim seni. Gel gel gel gel, tipe bak ya, gel bu, imaj. Ben de yapayım. Allah ya. Çok komik. Hadi bir sonraki round o zaman görüşürüz, değil mi? Siz de beğenilere gömçürün, bir şeyler ne yapıyorsanız artık. Ooo güzel karakterli arkadaşlarımız gelmiş bu arada. Ben beğendim. Yalnız bu yüzü kaç robux'a satın aldım merak ediyorum. Yani yazık, yazık. Bakın benim üstümdekiler şu an e, 30 Robux falan yani toplam. Ay öküz arkadaşımız geldi. <gülüyor> bu da MMO karakteri gibi geziyor etrafta ya. SCP Vakfı'nda falan böyle ben SCP'yim diye etrafta geziyordu. Çok iyi ya. Mı, mı. Hadi bu son roundumuz olsun. Daha sonra çık. Aa bir dakika Mi, Milk bilmem ne, Mil Mil şey vardı onu sesi. Neyse. Bu harita güzeldi ya saklanma yerleri de bol. Dışarıda spawn olsak süper oluyor. Avrun abi ben buradayım. Ne demişsin dur. Animation olarak. Mükemmel. Cartoon mu daha yoksa mage mi? Cartoon mu mage mi? Videoda söylerim. Galiba Cartoon bilmiyorum. Bence Aa, yapma yapma. Yo, bence bununla bıçak var. Buna bıçak var. <gülüyor> Bir para toplayayım da şey olduğum anlaşılsın. Innocent. Ben innocent'im bu arada. Hiçbir zaman bana bıçak bilmem ne, neyim gelmiyor. Onlar öldü mü orada? Ne oldu onlar öyle? Tamam burası temiz, temiz Burası temizler gibi, tamam. Tamamdır süper. Bir şey yok. Ee, abim yalnız burada katliam çıkacak. Bak iç içe duruyoruz. Burada biri ay şu çok korkunç ya. Ne haber beğader? Abi gel lan buraya. <gülüyor> lan bak nasıl kaçtı? ER ER Ma bir bıçaklı herif bir yerde şu an. Biz burada iyiyiz ama bak. Burada silahlı arkadaş da var. Şu kızda mı silah var? Birinde silah var. Dur emote yapayım ben de. Nasıl emote yapayım? Cheer. Ehe. Başka dans yok mu ya? Q Abi bıçağı saplayacaksın değil mi? Korkuyorum bak. Gelecek şimdi böyle ''FUÇAAA'' diye sokacak bir şey Sen ne haber? Senden ne haber? Ne yapıyorsun? Yerde otur. Çok güzel. Ben de oturayım yerde. Merhaba. He merhaba he he. Dur kafana çıkayım da kafanda oturayım. Ha olmadı. Neyse. Iıı. Iıı. Iıı. Korkuyorum sizden. Beklaşma üretim. Orada. Iıı. Um, neyse. Of of of of. Paralara gel. Paralara gel. Şu bu arada benim kanatlar bu oyun için hiç güzel değil ya. Yani bu oyunda saklanmanız falan gerekiyor. Burada görmememiz aynı kıya. Nereye gideyim her abi? Abi videodayız ya, biliyor musunuz? Noluyor oğlum? Abi! Isı esin... geliyor! Çak! Çak bunda mı abi? Çak kimde? Abi bunun tipi de çok iyi ya. Bu, bu karakter bence yıllar bulamayacak değil. Neyse birden bıkmadığım noktada çok kullanabilirsin. Bu bıçaklı herif nerede ya? Az para topluyorum dedim. Yani kim bu? Kırmızılıymış, kırmızılıymış. Lan geliyor. Akıbe buradan gelirse yansıtırırım ha buradan. Beni zaten vuramaz. Demi ki kız da vuramadı ya. Nasıl plasplas durup geliyor? Geliyor, geliyor, burada. Tamam biz buradayız ya sorun yok. Evrak yüzü de kapadayım biz burada iyiyiz biliyor musun? Ama böyle güzel değiliz. Bıçak atacak, bıçak atacak. Geliyo lan, geldim. Öldük ya. Okay. Rank up. O ben mi atladım, o mu atladım? Ben atladım. Luna. Bu mu kaldı sana? O vurdu galiba, tamam. Evet, durumumuz bu. Arkadaşlar, hepiniz e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenebilirsiniz. Böyle yakında videolar gelecek sürekli olarak. Ee, dediğim gibi robuz kazanmak isterseniz de kanalımı takip edin. Çekilişler vesaire var. Arkadaşlarınızı çağırırsanız çok daha fazla bence ihtimaliniz artar. Arkadaşınız aa bak beni işte davet ettin. al yarısında sen al falan diyebilir eğer ona çıkarsa falan filan. Neyse çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.